Can İyi ve güzel insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bir tost makinamız var. Tost makinasının arızasının tespiti ve arızanın giderilmesini göstereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ben sözü Erhan Uslama bırakıyorum. Buyurun başlayalım. arkadaşlar bugün bir tost makinamız var geldi arızalı diye. Önce bir fişe takalım. herhangi bir şey yok. Çalışma yok. Öncelikle kaplosundan ölçerek başlayacağız. Öncelikle içinde bazı sökmeleri yapacağız. Şu ızgaralarını çıkartalım. Burada vidaları var zaten. 3 tane vidayı söktük mü çıkacak. Yanda da elektrik e, mekanizmasının olduğu yer var. Ama arızalar genelde buradan çıkmıyor. Onun için de hiç oraya bakmayı şimdilik düşünmüyoruz. Tatlısı buradan ya, uzanıyor abi. ısıtıcıları ölçeceğiz. Evet. Bir de şurada diyotu var. Onu ölçeceğiz. Oradan başlayalım. Hangisi senin? Benim çayımda Senin çayın bu abi. Benim Anladım. çayım orada. Çayımızdan da içelim abi. Soğutmayalım. Şimdi... İzleyicilerimizle samimiyiz artık. Aile ortamı bu. Şey biz bir aileyiz. Şimdi abi önce kaplosunu ölçelim elektrik kaplosunu. Ölçme aletimizi konuya aldık. Değer var. Ondan sonra Bunda da değer var. Kablomuzun biri de şurada yürürür. Şöyle diyelim de şimdi bazı biliyorsun bizim seyircimiz Hı. çok dikkatli oradan şase yapabilir diye hemen söyler uyarırlar teşekkür ederim diyotumuzu da ölçelim diyottan önce istersen bir ısıtıcıları ölçelim Resitansları ölçelim Tamam ağabey Tamam Geçirgenlik var Şunu da sökme Yok bunda problem yoksa onları zaten genel olmuyor Şunu tamam. Bu ısıtıcımız resitansımız sağlam Sağlam Peki diyotumuzu ölçelim burada. Öteki ısıtıcıyı sonra ölçeriz. Orayı sökmemişiz. Herhangi bir ısıtıcı şu anda yok abi. Bu arkadaşın diyotu patlak. Evet. Diyotu patlak. Genelde zaten bunların sorunu diyotunda oluyor. Biz bunu en basit yoldan bunu nasıl diyot tamir edeceğim önce bir anlatalım e, diyot, Diyotu diyot... değiştirebiliriz birincisi. Birincisi değiştirebiliriz. İkincisi genelde ben diyot iptal ediyorum çünkü genelde aynı sorunu yaşıyor. Klemensa bağlayabiliriz tabii. E, Klemens'in tercih şey olması daha iyi. O taş gibi olan var ya. Porselen. Porselen, porselen olması daha, daha iyi, iyi olur, tabii. Ha. Yok Klemens'imiz yoksa, elimize başka imkanımız da yoksa ne yapıyoruz? Birazdan göstereceğiz. Evet abi. Diyot iptal edeceğiz. Kaployu kısaltmayalım. Şuradan alalım diye düşünüyorum ama Olursa kaployu kısaltmadan yapmaya çalışırız abicim. Porselen kreması olursa daha iyi olur. Tabii. Bak bu yapmamalı kalmamış elimizde. Yoksa direkt bağlayıp Koruncuyu geçirip üst muhafaza Hortumunu da üzerine çektilerim mi? O da olur. Tabii ki. Bunu sıkarken güzel sıkmamız lazım. Şu fazla altları aldım. Yine de... Bir bant sıralım abi ya. Yani. Olur ne olmaz. Ama dediğimiz gibi en iyisi porselen klemens. Evet, Diyot da takmak oluyor da diyotlar genelde kısa bir zaman sonra tekrar patlıyor. Aynı problemi çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir deneyelim abi. Emine baksana abi. Bombamız tamam, yandı abi. Evet. elektrik geldi. Sızdı, fazla sıkmayalım. Tamam. Fazla sıkmayalım. çünkü <gülüyor> takamayacağız. Şurayı tutar mısınız Ben şu kurumasını çekeyim. Tamam. Hı. Orayı geçirdik. Normalde burası diyotun yeri de kaplımız da şöyle sallanmasın Hı. buraya sıkıştıralım. Evet. Tamam. Şimdi yerleştirirken dikkat etmemiz gereken de şu anahtarı. Hı. Evet. Hı. Hı. Yuvasına tam oturabilmek Takdık değil mi Böyle takamadık abi. Ne ismi? Buraya açacağız, buradan takacağız abi görüyerek. <gülüyor> Orada. Toz makinesinin en zor kısmı bu anahtarın at takılması. Evet sevgili arkadaşım. Oradaki, şöyle yapalım. Önce oraya takıp he, yukarıdan yan şöyle geçirelim. Şu arkadaşımızı takalım. <gülüyor> Madem böyle açtık. Biz de uğraşmayalım fazla değil. Şunu çıkartalım da Dur abi, seyircimiz tam görsün istersen. Aslında bazı şeyleri çok basit değil mi Mustafa abi? Çok basit abi de sanki işte kompleksmiş gibi. ben çok kızardım biliyor musun? Böyle mesela Çıraklan zamanında usta değil Fatih'te usta olmaya çalışıyorum da. Böyle insanlar yaparken arkasını dönerlerdi ya çok kızardım ya. İşte bunun için okullarımızda lise bitene kadar ev işi, el işi derslerinin olması lazım. Evet. Bu tip şeyleri insanlarımız evide kendi ihtiyaçlarını kendi gidermeli. Böyle olunca da şöyle bir avantaj olur pek çok beyin bir çeşitli konularda düşünme yeteneği kazanır. O zaman da teknolojik alanda pek çok insanımız değişik buluşlar icat edebilirler. Türk insanı çalışkan. Okullarda lüzumsuz bir sürü ders var. Bu arada. O lüzumsuz dersleri kaldırdıkları zaman işe yarar dersler konursa çok daha güzel olur. Evet şimdi ee, çalışıyor. Çalıştı. Şu çalıştığının en büyük ispatı da ilk başlangıçta ben ben lamba Farkını yanmıyordu. Istemiştir. Zaten işlemin doğruluğu da göstermiş oluyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik herhalde değil mi ustam? Evet abi. Var mı diyeceğim bir şey seyircilerimize? Abi umarım faydalı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı suçlu insanlarımız olabilir, hatalarımız olabilir ama tamamen bildiğin gibi sen de biliyorsun daha iyi abi. İnsanlara yardım etmek amacımız bu. Bize bir Allah razı olsun desinler o bize yeter. Teşekkür ederim. Ben sözü sana bırakıyorum abi. Bir videonun sonuna geldik. Ümid ediyorum ki faydalı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.